benden uzun süredir talep edilen bir video artık çekmek istedim ve size çok güzel bir çalışma programı hazırladım. Başlamadan önce uyarmak isterim ki uzun bir video olacağı benziyor. O yüzden ben bütün dakikalarda neler anlatıyorsam eğer aşağıya kesitler verdim. Dilediğin dakikaya gidip almak istediğini, öğrenmek istediğini öğrenebilirsin. Ama ben yine de videonun tamamını izlemeni tavsiye ederim. Aynı zamanda videonun sonunda sana %50'lik bir indirim sağladım. Ona da bakmayı unutma ederim. Sıfırdan başlayan bir öğrencinin kendi başına çalışabilmesi için ona yol gösterecek nitelikte bir program hazırladım dediğim gibi. Videonun ilerleyen bölümlerinde buna değineceğim, eklediğim siteleri vesaire detaylı olarak açıklayacağım ama öncelikle evde kendi başımıza dil öğrenip öğrenemeyeceğimize değinmek istiyorum. Tabii ki de öğrenebiliriz. Bunda bir sıkıntımız yok. Sadece önümüzde belirli bir plan program olursa daha rahat ilerleyebiliriz. Elimizdeki kaynakların sağlam olması, anlaşılabilir olması yine bizim bu yolculuğumuzu daha kolay bir hale getiriyor. Birçok öğrenci başlıyor, sonra neyi takip edeceğini bilemediği için böyle bir karmaşa içerisinde kaybolduğu için de Pes ediyor, bırakıyor. Zaten ben de o yüzden bu programı hazırladım. Aynı zamanda seçtiğimiz kaynakların dilini de anlayabiliyor olmamız lazım. Yani anlayamadığın bir dil üzerinden zaten hiç bilmediğin bir dili öğrenmen saçma olur haliyle. O sebeple mesela çok iyi bildiğin başka bir dil vardır. İngilizce olmak zorunda değil. Almanca biliyorsundur, Fransızca biliyorsundur. Başka herhangi bir dine çok yüksek bir şekilde hakimsindir. O dille birlikte İspanyolca öğrenebilirsin. Kaynaklarını o dilde seçebilirsin yani. Bu sana kaynak çeşitliliği sağlayacaktır. Çünkü sadece Türkçe kaynaklara baktığımız zaman az bir kaynak var. Ama eğer böyle bir imkanın yoksa eğer İspanyolca bir kaynağı alıp İspanyolca öğrenmeye çalışmak çok da mankul bir e, karar değil. Eğer belirli bir seviyedeyse zaten anlatılanları anlayabileceksen. Tabii ki de İspanyolca üzerinden İspanyolca çalışmaya devam edebilirsin ama sıfırdan başladığın bir şeyi anlamadığın bir kaynak üzerinden götürmek seni yoracaktır, zaman kaybına sebebiyet verecektir. O sebeple Türkçe bir şekilde anlaşılabilir bir kaynak edilme senin için önemli olur. Türkçe bir şekilde çalıştım, konuyu anladım, mantığını kavradın, cümle kurabilecek hale geldin baktım ki artık direkt olarak İspanyolca kaynaklardan çalışabilirsin. Çünkü zaten yapman gereken şey daha fazla alıştırma yapmak. O sebeple ben yine programımızı daha fazla egzersiz görebilmen için başka kaynaklar da ekledim. Onlarla da ilerleyebileceksin. Ana kaynağımızı edindik diyelim. Artık neyden çalışacağımız, nasıl ilerleyeceğimize dair elimizde güzel bir kaynak var. Geldik bunu çeşitlendirmeye. Çünkü bir dil sadece dil bilgisini çalışarak öğrenilmez. Yani dil kurallarını öğrendin, cümle yapabiliyorsun Baktım. Bunlar illa ki güzel şeyler, seni cümle kurabilmeni sağlayacak olan şeyler. Ama dinleme çalışmaları, okuma çalışmaları, yazma çalışmaları da yine dil bilgisi çalışmak kadar önemli. Gelelim programımıza. Ben kendi özel derslerimde ilerlettiğim müfredatı aynen burada da bu şekilde de ilerlettim. Yine renklendirme tekniğiyle İspanyolca kitabımda da. Şuradan da göstermiş olayım sana. Bu baskı hali aynı zamanda dijital hali de mevcut. Yine aynı bu şekilde bu müfredatı inceliyorum. Yukarıya geldik bu telaffuz bölümünde. Telaffuzun önemine zaten her seferinde değiniyorum ama sadece telaffuz olarak değil de okuma, dinleme ve dikte çalışmaları da yapabilmen için ekstradan sayfalar bıraktım. Bunların her biri Mesela atıyorum şuradaki okumaya geldiğiniz zaman ya da dinleme diktelerin üzerine geldiğiniz zaman tıkladığınızda sizi başka başka sayfalara götürecek ve bunlarla birlikte alıştırma yapabiliyor hale geleceksiniz. Başlamadan önce dikte çalışması nedir bilmeyenler için onu açıklamak istiyorum. Çünkü çok sağlam, gerçekten çok işe yarayan, verimli bir çalışma ve sıfırdan, yani sıfırdan İspanyolca başlayan bir öğrencinin de harfleri öğrendikten sonra... Harflerin çıkardığı sesleri bildikten sonra yapması gereken bir alıştırma. Dikte açtım bir tane ses kaydını, duydun, dinledin. Daha sonrasında neler anlıyorsan artık bunları yazıya dökebilme çalışmasıdır. Birkaç tane ayrı sayfa verdim. Her birini incelersiniz ama şurada, şu sağ tarafta ekstra bölümünde benim en sevdiğim sayfa var. Bir oraya gidelim istiyorum. İndiniz birazcık aşağıya. Bunlar her hafta değişiyorlar bu arada. Her hafta girdiğinizde başka metinler göreceksiniz. Başka ses kayıtları göreceksiniz. Burada Jose ve Ana şu play tuşuna, oynatma tuşuna bastığımızda bize bir metin okuyorlar. Metni biz göremiyoruz, sadece dinleyebiliyoruz. Ve sen artık neyi duyuyorsan, ne kadarını anlıyorsan senden onu yazman bekleniyor. Öncelikle bir hızlı konuşuyorlar bu şekilde. Daha sonrasında aynı metni bu hızda daha yavaş bir şekilde okuyorlar, seslendiriyorlar. Böylelikle hani iki tane şansın var. Hızlısında duyamadıysan eğer daha yavaş alıp daha yavaşını dinleyebilirsin. Yine aynı şekilde yukarıya durdurabilirsin. 2-3 saniye öne çekebilirsin. Bir kelimeyi tekrar tekrar dinleyebilirsin. İlk başladığın zamanlar çok fazla hatan çıkacak. Normal. Yani bir kelime atıyorum şöyle yazılıyordur. Bitişik bir kelimedir. Ama sen bunu ayrı yazmışsındır. Problem değil. Sıkıntı yok. Sen duyabildiğin sürece bunu yanlış olarak saymamak lazım yani. Ya da iki ayrı kelimeden oluşuyordur. Ama sen bunu atıyorum mesela a kasa şeklinde bir kullanımdır. Ama sen bunu... Akasa şeklinde yazmışsındır, birleştirmişsindir yani. Bu da yine bir problem yaratmaz. Ya da bazen mesela kuando diye bir kullanım var tamam mı? Buradaki ku sesini sen gittin, bu harfiyle verdin ve kuando şeklinde yazdın. Yine problem değil. Yani zaten buradaki ku ile şuradaki ku aynı sesi çıkardığı için bunu yanlış olarak saymamak lazım. Bunu şu sebeple söylüyorum. Şimdi ilk başlayan bir öğrenci zaten kelimelere hakim olmadığı için. Hani kelimeler, hangi kelimelerde nasıl yazılır bunları tahmin bile edemediği için çok fazla hata işliyor. Bir de buradaki tildeler yani şu üzerine çizgi olan harfler bunları yazmadığımız zaman da bunları hata olarak kabul ediyor. Sonra bu kadar çok hatayı gören öğrenci diyor ki yani yok benim kulağım bozuk herhalde ben hiçbir şey duymuyorum. Bunun normal olduğunu çalıştıkça sen üzerine ekledikçe kelimeleri öğrendikçe daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğini belirtmek için. Ekstradan değime ihtiyacı duydum. Ya da son olarak veriyorum. H harfi mesela, AÇE, telaffuz edilmeyen bir harf. IELO şeklinde bir kelime telaffuz edildi mesela. Ve sen bunu H'siz yazdın, IELO'suz yazdın. Ya da atıyorum AORA dediler. Ve sen bunu şu şekilde yazdın ama aslında AÇE ile yazılması gereken bir harf. Problem değil zaten seslenip dirilmeyen bir şey, sesi olmayan bir şeyi duyup da yazmanı bekleyemeyiz. O kelimeyi tanımadığın için, bilmediğin için... Bunu yazamamış olabilirsin. Buna başlıyorsun ilk çalışmalardan itibaren kulağını güçlendirebilmek için ne kadar hatan çıkarsa çıksın, ne kadar fazla tekrar etmen gerekirse gereksin bu çalışmaya devam ediyorsun. Çünkü bu çalışma cidden çok verim alabileceğin bir çalışma. Biz ne kadar cümle kurarsak kuralım, ne kadar kendimizi ifade edersek edelim. Karşı tarafın bize söylediği cümleyi anlayamıyorsak eğer cevap veremeyiz ve o diyalog, o konuşma ilerlemez. Senin cümle kurabilmen kadar karşı tarafın kurduğu cümleleri de anlaman önemli. O yüzden böyle bu basitlerden başlayabilirsin. Daha sonrasında zaten bizim Türkçe'yi konuştuğumuz gibi, onlar da kendi dillerini hızlı bir şekilde konuştukları için tarafta daha zorlanacaksın ama en azından şöyle basitçe bunlarla başlaman senin için önemli. Mutlaka birlikte çalışması yapıyorsun. Bu sayfayı beğenmedin diyelim, benim favorim senin favorin olacak diye bir şey yok çünkü. Sana başka sayfalar da verdim, bu sayfalara gidip oradan da çalışmalar yapabilirsin. Baktın çok bunaldın, çok darlandın, ay dinliyorsun, yazıyorsun bir türlü bir şeyler olmuyor. Sıkıldın artık yani. Buradan bir şarkı sayfası verdim sana. Hemen gidiyoruz bu sayfaya. Herhangi bir ücret ödemene gerek yok, üyelik oluşturmana gerek yok. Ben sana şimdi adımları vereceğim onu takip edebilirsin. Şurada direkt go to bölümü var ya sayfaya git diyoruz. O tarafı seçtik. Eğer çıkmadıysa sen de burada aprendiendo, İspanyol şeklinde en azından İspanyolu bulup bir seçmen lazım. Başka dillerde çalışabilirsin yine aynı şekilde. Sonrasında İspanyolca çok fazla ülkede konuşulduğu için e, her ülkeden şarkı var haliyle. İstediğin bayrağa göre, istediğin ülkenin şarkılarını seçebilirsin. Bence İspanya Madrid İspanya daha sakin bir telaffuza sahip olduğu için İspanya bayrağını gördüm bir tanesini açtım burada karaokede var dilersen sen aç, hani kendi kendine karaokede yapabilirsin Bu da önemli çünkü senin ağzını da alıştırmam lazım zaten Ona da değineceğim birazdan ama seviyeni seçtim Principiante diyelim başlangıç diyelim şimdiden zorlamayalım aslında oynamak için burada sana hesap oluşturmak için ekstra bir şey vermiş oluyor İdilersen oluşturabilirsin, ücretsiz dediğim gibi ama ki en otro momento, belki başka zaman seçeneğine basıyorsun. Sonrasında bir bakalım istiyorum ona birlikte. Bastım mesela, sesi de arttırıyorum. Şu aşağıda şeyler gelecek, şarkının sözleri gelecek. Onu duyup aradaki boşluğu doldurman bekleniyor. Basıyorum. Ya dos décadas, cuatro lustros veinte años. Ben hiçbir şey yapmadım. Video kendi kendine duydu. Senin bunu duyup yazman bekleniyor. Beyinte anios dedi. 20 yıl dedi ama diyelim ki bunu duymadın. Şu klavyeden tap tuşuna basıyorsun. Oradan tap tuşuna bastığın Bir zaman olsun. gördüğün gibi. Beinte, anios şeklinde çıktı. Ama bu top tuşuna alışma yani. Hani bir duymaya çalış, dinlemeye çalış. Olmazsa şarkıyı sıfırdan baştan başlat, öyle dinlemeye çalış. Biraz daha eğlenceli oluyor. Sonuçta şarkıyı görüyorsun. Ne bileyim melodisi var. Böyle sadece bir metni dinleyip yazmak gibi değil yani. Ama baştan uyarıyorum şarkı dinleyip de bunu duyabilmek herhangi bir metni, zaten yavaş okunan bir metni duyabilmekten çok daha zor. Çünkü zaten bir şeyleri uydurabilmek için işte sesler bölünüyor, içten söyleniliyor, harfler yutuluyor vesaire Ama diyelim ki hoşuna gitti. Çok güzel çalışıyorsun bununla. Bununla yaptığın çalışma diğerine göre daha iyi. Bir hale getirir seni. Çünkü zaten çok daha zor olan bir şeyden başlamış oldun. Lan alıştırdın. Aynı zamanda yazıya döktüğün için bunlara alışmış oldun. Yazmaya da alışmış oldun yani. Her ne duyarsan bunu yazıya döküyorsun. Aşka şuradaki çalışmalarda mesela senin yazıya dökebilmen için ekstra bir şey yok. Senin onları durdurman lazım. Durduruyorsun, dinliyorsun, yazıyorsun. İlla bu olmasına gerek yok bu arada. Başka bir yerde metnini de görebileceğin bir ses kaydı duydun mesela. Onları da yine aynı şekilde çalışabilirsin. Yapman gereken tek şey dinliyorsun. Duyduklarını yazıyorsun. Daha sonrasında birkaç kez daha dinleyip kontrol ediyorsun. İlk duyduğunda hepsini yazmanı bekleyemeyiz zaten dinledin mesela bir kere dinledin bir şeyler yazdın aralara boşluk bıraktın hani orada bir şey var ama duyamadım diye kendine bir haberdar etmiş oldun. Bir kere daha dinledin oradaki boşluğa bir kelime daha yazdın mesela. 50.yi dinledin 60.yi dinledin artık bir şablon çıkardın ona sonra da gidiyorsun. Doğru olan metine bir kontrol etmiş oluyorsun. Bir bakıyorsun yani. Gerçekten duyabilmiş misin? Kulağın ne kadarını duymuş yoksa uydurduk mu? Ya da hiçbir şey duymayı pes ettik mi? Öyle yapan öğrenciler de var mesela. İşte alıyor, alıyorum diyor, hiçbir şey duyamadım zaten geçip gidiyor. E sen bunu zaten kimseye kontrol ettirmeyeceksin yani. yani. Kendi kendine yaptığın, kendi kendine bir çalışma, kontrol mekanizmanın kendi kendine sağlayabileceğin bir şey. Kimden utanıyorsun? Yaz sen. Kafana göre yaz. istediğin gibi yanlış yaz. Hiç önemli değil. Yeter ki duymaya çalış. Sadece dinlesem olmaz mı? İlla yazmamız gerekir mi? gibi sorular da gelebilir. Hemen onu da cevaplamış olayım. Diyelim ki ben Çince öğrenmeye başladım. Tamam mı? Çok da fazla da bir bilgim yok. İşte 3-5 ne yapıyorsun, nasılsın, neredesin falan o tarz şeyler biliyorum. Açtım. Kulağımda. Bir yandan da ev işi yapıyorum işte ne bileyim mutfakta yemek yapıyorum ev süpürüyorum çamaşır katlıyorum ya da koşuya çıktım mesela koşudayım dinliyorum falan. Bir süre sonra ne olacak biliyor musun? O Çince gerçekten bir Çinceye dönüşüp uzakta geçen böyle bir ses haline gelecek. Ve sen kim bilir neler düşüneceksin o arada yani hani düşüncelerin bambaşka yerlere kaymış olacak. Zaten anlamadığı bir şey orada dönüp duruyor çünkü. Yazmaya çalıştığın zaman kulağını daha çok kabartıyorsun. Gerçekten anlamaya çalışıyorsun, duymaya çalışıyorsun yani. Sadece dinlemiyorsun. O yüzden evet, yazman lazım. Yazacaksın, güzel güzel çalışacaksın. Sonra da faydasını göreceksin zaten. Gelelim okuma çalışmalarına. Şimdi okuma çalışmalarını nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Özellikle yeni bir dile başladım zaten hani telaffuzu zor bir dil olabiliriz. Ben az telaffuzunun o kadar zor olduğunu zannetmiyorum ama. Ağzının alışık olmadığı bir dil. Yani daha önce hiç konuşmadığım bir dil. Bir kere anatomi olarak bile ağız yapımız falan farklı. O. Bu sebeple onlar mesela daha böyle dillerini dışarı çıkarak, dişlere vurarak konuşmaya yatkınlar. Türkçe biraz daha içte, dilimiz hep içeride kalıyor yani. Biz ona yatkımız daha. O yüzden ağzımızı da alıştırmamız lazım. İndiğin aşağıya, burada İngilizce açılıyor sayfa ama önemli değil. Ama sayfayı Türkçe'ye çevirme çünkü bizim İspanyolca bölümüne ihtiyacımız var. A1'den C1 seviyesine kadar okumalar var. İstediğini açabilirsin. Anlam çalışması yapmıyoruz. Gidip kelimeleri, sözlüklerden bulmuyoruz. Henüz o aşamada değiliz çünkü tamam mı? Yeni başladık. Daha bir dur. Sonrasında onu yapabilirsin. Kelime öğrenmek istiyorsan buradaki kaynakları kelimeler içinde kullanmanı önericem zaten. Mükemmel bir çalışma yapmış olursun ama. İlkine bastık. a seviyesine seviyesinden bir de daha ağır daha yavaş gidiyor. c seviyesine nazaran daha rahat etmiş olursun. Burada bir play tuşu var yine gördün mü? Oynatma tuşu var. Ben buna bastığım zaman şu aşağıdakini tek tek okuyacak birisi, seslendirecek. Basıyorum. Dikkat et. 12 cosas interesantes sobre Nicaragua. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes sobre Nicaragua. Çimbau'mizin telaffuzunu beğenmemiş olabilirsin ama kendisi bir nativo yani ana dili İspanyolca olan birisi. O yüzden herkes Madrid telaffuzuyla konuşmayacak. Bu gibi konuşmalara da alıştırsak kendimize iyi olur dinlemeye devam ediyoruz Şimdi buradaki çalışmalarını nasıl yapacaksın hemen not alıyorsun tık tık veriyorum açtık tamam metni açtım bastım dinleme bölümüne dinliyorsun metni takip ediyorsun o okuyor ya sen de aynı şekilde takip ediyorsun ondan sonra bastım tekrardan dinliyorsun içinden böyle aynı şekilde hani o şeyleri telaffuz etmeye çalış bir bak bakalım harfleri aynı şekilde telaffuz ediyor musun Üçüncü aşamaya döndüm, bastım. Bu sefer artık sesli bir şekilde okuma yapmaya çalış. Bir bak bakalım yine sesler uyuşuyor mu? Kendine ses kaydı falan da alabilirsin bu arada. Hiç söylediğin zaman o arada onun telaşıyla kendini iyi duyamayabilirsin. Sonrasında kontrol edersin. Sonra artık dördüncü aşamaya artık kaç oldu bilmiyorum. Döndüm, bastım. Ay dur dur basmadım burada. Dördüncü aşamaya geldin artık basma onu. Sen zaten alıştım ne dinlediğini biliyorsun yani. Burada artık kendi kendine yüksek sesle okumalar yapıyorsun Yüksek sesle derken bağırmana gerek yok. Fiero eskiri bir unalista paraticon, cosas interesantes sobre. Böyle bunu bu şekilde, hızlı bir şekilde söylemene de gerek yok bu arada. Yavaş yavaş tane tane okumaya başladın. Tamam mı? İlk yaptığın şeyi düşün. Fiero escribir bir unalista paraticon. Bu niye önemli biliyor musun? Çünkü şuradaki mesela U'yu telaffuz etmemen lazım. En çok gördüğüm telaffuz hatalarından bir tanesi bunu mu? diye okumanız. Sizi bir Türk anlar. Çünkü ben biliyorum orada senin u, niye söylediğini biliyorum. Ama bir İspanyol için o, o hiç telaffuz edilmediğinden ne diyorsun der yani. yani anlayamaz seni. Bir harf değil canım diye düşünebilirsin ama adamın dilinde öyle bir şey yok, öyle düşün. Mesela sürekli birisi sana e, kamış kamış diyor tamam mı? İşte dağda kamış gördüm, kamışı şöyle yaptım, kamış bilmem ne falan diyor. Camış demek istiyor ama aslında. Senin için kamış ama sen anladın yani benim ne demek istediğimi. O yüzden telaffuzun çok önemli. Karşı taraf seni almasını istiyorsan güzel bir telaffuzla konuşman gerekiyor. Hiero, eskili bir, una, vista, para, ti con, cosas, interesantes diye. Yavaş yavaş okumaya başladın. Sonra baktım güzel gidiyorsun dedim ben okuyorum ya oluyor bu iş dedim. Hemen buna bir hız ver. Hier escribe ronalista para ti con cosas interesantes sobre nicaragua Tamam mı? Sonra baktım, bu ne de dedin, daha da güzel gidiyor dedin. Bunu iyice hızlandır artık. Hier escribe ronalista para ti con cosas interesantes sobre la falan filan diye gittim. Tamam mı? Bunu niye yapıyorsun? Kimseye böyle konuşmayacaksın zaten. Ama hani kimse sana böyle bir de konuşmayacak. Ama ağzını ne kadar alıştırabiliyorsun? Bu tekerleme söylemek gibi yani. Dilin o dile nasıl dönüyor, ne kadar dönüyor? Bunu test etmen gerekiyor. Velhasıl kelam. Bunu bu sayfadan yapabilirsin. Bunu iki tane daha sayfaya vermişim. Oralardan da yine yapabilirsin. Çok da güzel bir çalışma olur. Mükemmel olur. Yap. Bir de sana dinleme vereceğim. Bu sayfaya bayılıyorum. Sevgili Pablo, birazcık dil bilginin artık olması lazım. Tamam mı? Yani bunu ilk dinlediğin zamanlar çok Oy. fazla bir şey... çok ya! Bunu ilk dinlediğin zamanlar çok fazla bir şey anlamıyor olabilirsin. O yüzden mesela hani şöyle bir çalışmalar yaptın, diğerlerini dinledin, okudun, çalıştın dil bilgisi olarak bir şeyler öğrendin artık, kelimeler öğrendin. Sonra bu Pablo'nun kanalını açabilirsin. Şimdi burada süper beginner bölümü var. Süper beginner'a basersen hani ekstra şey gibi bir şey. <gülüyor> ne gibi bir şey ya. Ekstra başlangıç gibi bir şey tamam mı? Onu açtın. Bu bir oynatma listesi. Sadece Pablo değil aynı zamanda onun arkadaşlarının da yaptığı bir sürü anlatım var. Çok yavaş konuşuyor, çizerek anlatıyor. Mesela buradaki hanımefendi gibi çizimler yapmış, bir şeyler yapmış. Sana bir şeyler açıklamaya çalışıyor yani. Kelime öğrenimin için çok güzel olacak. Ama dediğim gibi başlangıç aşaması için... Birazcık erken, biraz daha dil bilgisine hakim olman gerekiyor. Sadece bunu nasıl kullanabileceğini şimdiden açıklamak istedim. Sonra şarkılar, oyunlar, videolar falan dinleyebileceğim başka bir site var. Bunu da dilersen kendin yine inceleyebilirsin. Ekstralarda şurada genel kelime bilgisi var. Oraya bastığın zaman da A1, A2 arası böyle sana çok fazla kelime verecek. İndin aşağıya. İşte dersin ilk günü artikeller, ser, eşter, mu, muçon, ke mi kullanacağız. Qual mi kullanacağız. Bunlara bile tek tek bastığın zaman ekstra aktiviteler çıkıyor. Hemen bir anlatım geliyor kendi içerisinde. Halının dışında ne var? Mesela hayvanlar var, bitkiler var falan. Bunları ben hiç öğretmiyorum biliyorsun. Özel derslerimde de yine bu oluşturduğum online kurs akademisinde de ona da geleceğim videonun sonunda. Orada da anlatmıyorum. Çünkü bunlar seni zaten kendi çapında kendi Başına, kimsenin yardımı olmadan öğrenebileceğin kelime bilgisi. Yani ben sana derste açıp, e, işte köpek perro demek, hadi bunu beş kez söyleyelim, gerek Bu Sen kendi başına yapabilirsin zaten. Bu sayfadan da yararlanabilirsin. Bu sayfayı da yine öğrenimlerin boyunca kelime öğrenimi olarak kullanabilirsin. Yani şunu demek istiyorum, sen diyelim ki bu programı açtın, tamam mı? Hemen telaffuza başladım. buradakileri bitireyim ondan sonra aşağılara geçeyim diye... Sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Bunlar senin 3 aylık, 5 aylık, belki de 1 yıllık hatta devam edersen 2 yıl, 3 yıl olarak da daha sonrasında da yine kullanabileceğin uzun zamana yaydığımız çalışmalar. Yani bir hafta çalıştım, evet burayı bitirdim, sonra hadi serestere geçeyim değil. Bunları yanda takip ediyorsun. Dil bilgisini çalışıyoruz. Mesela atıyorum her gün dil bilgisi çalışıyorsun. Her gün koyarsan tabii çok güzel olur ama hadi koyamadığını düşün. iki günde bir, üç günde bir de böyle dinleme yapıyorsun, okuma yapıyorsun vesaire. O şekilde ilerliyorsun tamam mı? Bunları da hemen çalışmalarımızın yanına ekliyoruz yani. Önemli devam etmeden önce bu videonun içeriğinden eğer hoşlandıysan kanala abone değilsen abone olursan aşağıya bir yorum bırakırsan beğene tıklarsan falan hani bu tarz bir şeyler yaparsan eğer bana da bu platformda destek vermiş olursun ve evet, mutlu olurum. Şimdi geldik dil bilgisine. Dil bilgisi deyince gramer deyince öğrenciler böyle bir korkuyor. Ya da mesela Instagram'da sürekli şey geliyor. Ben dil bilgisi öğrenmek istemiyorum, sadece konuşmak istiyorum. Sadece işte konuşulanları anlamak istiyorum. Bunu niye böyle dediğinizi biliyorum. Yıllardır süren bir İngilizce öğrenimimiz var ya, ondan korktuğunuz için bir ihtimalle söylüyorsunuz ama dil bilgisini öğrenmeden, dilin bilgisine sahip olmadan biz ne cümle kurabiliriz, ne de konuşanı anlayabiliriz yani. Hatta şöyle söyleyeyim, nasılsın mesela herhangi bir uygulamadığın herhangi bir şeyden, como estas? Denildiğini gördüm diyelim. Komo istas da bir dil bilgisi. Oradaki komonun kullanılışı, soru haline gelmesi, Esther'ın nereden geldiği, niye estas şeklinde söylenildiği, bunların hepsi dil bilgisi. Dil bilgisi ağır bir şey olmak zorunda değil. Dil bilgisi uzaydan gelen bir şey olmak zorunda değil. Türkçe açıklamalarla mantığını kavrayarak ilerlediğin zaman senin can dostun olacak bir şey, öyle söyleyeyim. O yüzden dil bilgisinden kaçmıyoruz. Aksine dil bilgisine sahipleniyoruz, kucaklıyoruz onu. Sadece Türkçe olarak onu öğrenmeye çalışabilirsin. Ya da başka bir dile çok hakimsindir. Hani o dilin üzerinden öğrenmeye çalışabilirsin. Ama ezber yapmaman lazım. Yani ezberi bugün yaparsın, yarın yaparsın. Çok güzel bir kapasiten vardır mesela. Bir ay boyunca ezber yaparsın, şeyleri ezberlersin. Ama o ezber seni bir yerde bırakır. Anlamını bilirsen, neden öyle kurulduğunu bilirsen, benzer bir cümleyi çok rahat bir şekilde yaparsın. Ama sadece ezberlediysen, çok benzer bir cümleye sadece kişiyi değiştirip ya da zamanı değiştirmen gereken bir şeyi yapamazsın. Dil bilgisi senin için önemli. Benim bütün eğitimlerimde dil bilgisi öğreneceksin. Ama bu dil bilgisi senin ihtiyacın olan kadar olacak. Türkçe açıklamalarla birlikte olacak. O yüzden yorulmadan öğreneceğini düşünüyorum. Şimdi baktık bu dil bilgisine, ilk başta bütün mantığını kavrama bölümlerinde renklendirme tekniğiyle İspanyolca kitabını, yani şu kitabımızı göreceksin. Başka kaynaklar da edinebilirsin. İlla bunu alman lazım, bunun gibi başka bir kitap piyasada yok demek istemiyorum. Sadece benim... Eğitimlerime güveniyorsan eğer, benim anlatımlarımı merak ediyorsan, benimle birlikte çalışmak istiyorsan eğer bu kitabı çalışabilirsin. Bu kitabın yine örneklerini vermek istiyorum. Diyelim ki bir şeylere çalıştım. Daha sonrasında bolca pratik yapman lazım. Cümle nasıl kurulur bir kere bunu görmen lazım. Ezberleyerek ilerlemem için. Yine kanıtım videolarını izlersin ama herhangi bir şekilde bir sayfa açtım. Bolca örnek göreceksin. Türkçe açıklamalar göreceksin. İspanyolca açıklamalar göreceksin. Ve bunlarla bir şeyi o kadar fazla tekrar edeceksin ki yani artık hani sonunda bir şekilde öğreneceksin. Sadece dil bilgisi açısından değil, temel düzeyde kelime öğrenebilmen açısından da faydalı olduğunu düşünerek yazdığım bir kitap. Bunu da o şekilde elde edebilirsin. Aynı zamanda videonun sonunda hediye bir kod vereceğim sana. Video eğitimlerim başladı. Online İspanyolca Akademisi başladı. %50 indiriminden yararlanabileceğim bir kod vereceğim. O kursu da aldığın zaman hem bu platforma hem bu programa erişmiş olacaksın. Hem bunun dijital halini sana hediye etmiş olacağım. Hem de Discord programına katılabileceksin. Oraya da geleceğiz. Diyelim ki bu kitaptan ya da başka herhangi bir kitaptan dilin bilgisini çözdüm. Mantığını kavradın. Artık dedim ben hazırım. Başka bir şeyler çalışabilirim. İspanyolcayı İspanyolca üzerinden de öğrenebilirim dedin. Ben sana gördüğün gibi bu tarafta kaynaklar bölümünde ve ekstralar bölümünde daha başka egzersizler vermişim. Bu egzersizlere tek tek bastığın zaman yeni yeni sayfalar açılıyor. Yepyeni yerler açılıyor yani. Onlara gidip onlarla da çalışabilirsin. Ya da mesela kitaptan çalışmak yormuştur artık seni. ya Sürekli cümle kurdum artık beynim yoruldu diyorsundur. Ne yaparsın? Sana burada oyunlar verdim mesela. Oyunlara basarsın ya da çocuğunla vesaire oynamak istiyorsundur. Serestar'ın oyununa gidiyorum. Tamam mı? Hadi gidelim gösterelim. Bu zaten birçok öğretmenin de kendi kurslarında kullandığı bir sayfa. Sadece İspanyolca için değil, İngilizce için de mutlaka bir yerlerden ya da çocuğunuz falan varsa görmüşsünüzdür. Bastım, buna start verdim. Asist açalım. Şimdi diyor ki serli olanları vur diyor. Mesela latereya, diyelim ki ser'e biraz çalıştın artık cümlelerini kurabiliyorsun. Ama oyun şeklinde oynamak istiyorsun. Yani, hız kazanmak istiyorsun. Hangisine ser gelir ona vurman lazım. İşte la delgado, Bla Bla mi profesora. Es gelir tamam mı? O yüzden ona vurduk mesela. Tamam diyor sen. Durumu anladım, çözdüm. Sana böyle bir oyun yaratıyorum artık diyor. Hangisine seri kullanman gerekiyorsa artık bastım. Tamam mı? Hangisine ser gelir diye düşünüyorsan daha eğlenceli bir şekilde bir oyun haline getirdim. Bu sana hızlı geliyor olabilir. Hemen yanında bunun başka halleri var. Mesela kutu açma bölümüne gidelim. Tamam mı? Bastım. Geldi bir tanesi. 3'e basalım hadi. Bunlar daha yavaş öbür köstebekler gibi kaçan koşan bir şeyler değiller. Sadece yukarıda bir zamanın var. Yani ona göre bastıktan sonra ser mi gelir, ester mi gelir seçimini yapıyorsun. Daha sonrasında sen seçtikçe yeni kutu açılımların var. Başka birileriyle de oynayabilirsin. Zaten öğretmenler de bunu işte grup çalışması olarak veriyorlar. Ama öyle bir imkanın varsa kimseyle oynayabilecek bir durumda değilsen de açıp kendi başına oynarsın. Sadece bunda değil yine programda gördüğün gibi koyabildiğim kadar fazla oyun koymaya çalıştım. Aynı zamanda burada bu kitabımızda yani metin çalışmaları yapıyoruz. Tamam mı? Mesela atıyorum seri öğrendin, esteri öğrendin, teneri öğrendin, bir şeyler öğrendin artık. Bunlarla ilgili sadece bunlarla, başka yerlerle alakalı değil. Bunlarla ne kadar çok cümle kurabileceğini görmen için abartalım bölümlerimiz var. Abartalım bölümünde 8-10 tane, 15 tane artık ne kadar cümle varsa böyle bir paragraf oluşturuyoruz ya da diyaloglar oluşturuyoruz. Onu senden İspanyolcasına çevirmeni bekliyorum. Yine kitaptan kontrol edebileceğin şekilde İspanyolca bölümü de var. Bu kitabı zaten yazmamın sebebi şuydu. Benim müfredatım diğer müfredatlara göre daha farklı. Yani hani ilk girdiğin andan itibaren cümle kur istiyorum. Kelime öğren öğren öğren sonra o kelimeleri birleştiremedikten sonra kelime öğrensen neye yarar çünkü. Cümle kurabilmeni istediğim için. İlk dersten itibaren nasıl kurulur, nasıl yapılır, nasıl bu işler nasıl yürür, bunları gör diye yazdığım bir kitap. Buna alıştıktan sonra başka şeylere de yine dediğim gibi çalışabilirsin. Ama bak sana şurada metin alıştırmaları vermişim mesela. Biraz daha zor bölümler artık. Buraları çalıştın vesaire. Şu yukarıda 9 tane egzersiz var. A2 seviyesine kadar giden şeyler. Dilediğini seçebilirsin. Ben senin için 4. egzersizi uygun görmüşüm ama... Ben öyle öngördüm ama sen daha fazla çalışmak istiyorsundur, biraz daha bilgin vardır, istediğin egzersize gidebilirsin. Böyle bunları doldurarak ilerliyorsun artık. Boşluk doldurma çalışmalarını ben hiç sevmiyorum. Ama alıştırmaların çoğu da boşluk doldurma şeklinde. Yani sınava yönelik şeyler oldukları için bunlar hep böyle boşluk doldurma olarak geçiyor. Nasıl daha fazla yararlanabiliriz? Boşluk doldurma çalışması bizim için nasıl daha fazla etkili olur? Ona değineyim. Öncelikle niye etkili değil onu söylemiş olayım. Şimdi zaten boşlukların yanında burada değil ama çoğunda böyle bir parantez içerisinde eylemi veriyor tamam mı? Tel olur, eser olur, işte kerer olur, avlar olur vesaire. Sonra zaten başlıkta da senin ona işte genç zamanda çek, geçmiş zamanda çek falan ne yaptığın belli. O yüzden cümleyi okumadan alıyorsun direkt ona kop çevirip geçiyorsun. Ne anladık buradan? O zaman bunu yapacağını, o cümleyi sana boştan yere yazacağımı yani ben. Giderim derim ki al sen bu eylemi orada çek, burada çek, şurada çek. Öyle bir alıştırma yap derim. Boşluk doldurma çalışmalarını hiç etkili bulmuyorum. Özen derslerinde de öğrencilerime boşluk doldurma çalışması verdiğim zaman ki daha fazla egzersiz yapabilsin diye vermem gerekiyor yani görsün diye çalışma yöntemini açıklayarak veriyorum. Boşluğu doldurdun. Tamam baktım güzel. Cümlenin doğrulduğundan eminsin artık. O cümleyi bir Türkçe'ye çeviriyorsun öncelikle tamam mı? Ne anladın? Ne anladığını yazdıktan sonra araya birazcık zaman koy. Saatler koyabilirsin, bir gün koyabilirsin ya da ne bileyim artık nasıl çalışıyorsan arayı çok açmamaya çalış ama. Daha sonrasında bu Türkçe cümleleri sıfırdan İspanyolcaya çevirmeye çalış. Çünkü günlük hayatta biz konuşurken kimse bize gelip de işte şöyle bir cümle söyleyeyim ben. Dilan da hadi sen şu arayı doldur, hadi ne gelir o elemi koy diye bir şey yapmayacak. Seni sıfırdan cümle kurabilmeyi öğrenmen gerekecek. O şeyi düşünebilmen gerekecek. Türkçeyi basitleştirip düşünebilmen gerekecek. Ki bu bence hepsinden çok daha önemli. O yüzden sıfırdan cümle diye kurmaya çalış. Daha sonrasında zaten İspanyolca kurulmuş, doğruluğundan emin olabileceğin bir cümle var. Gidip kontrol edebilirsin. Böylelikle hani ekstra kimseyle çalışman gerekmez. Ha yanlışın çıkar. Bunu birilerini kontrol etmen gerekir. O zaman artık... Evet birisiyle çalışman gerekiyor demektir. Ama evde kendi kendine kendi başına yapabil diye uğraştığımız için sana verebileceğim en iyi tavsiye bu olur. Boşluk doldurmaları lütfen. Daha çok verim alabileceğin şekilde çalışmaya çalış. Bu da dil bilgisi bölümüydü. Buradakilerin her birini tek tek incelersin, neyin nereden geldiğine bakarsın. Bu birinci seviye bu arada. Ben aynı zamanda ikinci seviye, üçüncü seviye, işte dördüncü seviyede yazmaya devam edeceğim. Bunu da senden saklamak istemedim. O yüzden dravları hani bu dosyayı bölmek istemiyorum. Aynı dosyanın içerisinde her birine sahip olmanı istiyorum. Ben diğerlerini geliştirdikçe ki şu anda çok fazla bir şey ekleyemedim. İkinci kitap çıktı biliyorsunuz. Ama ikinci kitapla birlikte çalışabileceğin egzersizler de eklemek istiyorum. O anki bilgilerimizde biraz daha zor olduğundan zaman alacak ama ben ekledikçe bu dervi geliştirdikçe sen de onlara hakim olacaksın. Dil bilgisini çalıştık, kulağımızı çalıştık, okuma yaptık, telaffuz çalıştık. Ne lazım? Bir de bunu pratik etmek lazım. Şimdi özel ders alıyor olsan her derse girdiğinde ne yapıyorsun? Zaten bilgilerini cümle haline dökmeye çalışıyorsun. Çünkü öğretmenin seninle cümle kurabilmeye çalışıyor. Onları konuşma haline getirebiliyor musun? Bunlara bakıyorsun. Ama diyelim ki kendi kendine çalışıyorsun ve belirli bir yere geldin. Bunun mutlaka pratiğini yapman lazım. En kötü ihtimalle kendi kendine konuşuyor olman lazım. Onda da işte hem sıkıcı olabilir. Kendi kendine konuşmaya alışık olmayabilirsin. Hem de doğruluğundan nasıl emin olacaksın. Mesela ben çalışırken, kendi başıma çalışırken bence benim için en verimli olan şey kendi kendime konuşmak oldu. Hala yapıyorum. Mesela diyelim ki mutfaktayım ve bir şeylerle uğraşıyorum. Orada birini hayal edip ona anlatıyorum mesela. Yani diyorum ki işte bugün şöyle oldu, böyle oldu, geçmiş zaman çalıştım mesela. İşte o oraya gitti, buraya gitti, gitti, şu şunu yaptı falan diye öyle anlatıyorum yani. Sadece beynimden bir şeyler İspanyolca süzgeçten geçsin diye yapıyorum. Ya da geniş zaman biliyorum da henüz hani geçmişi görmemişimdir. Ben genelde şöyle yapıyorum, şuraya gidiyorum, senin haftan nasıl geçiyor, neler yaparsın diye. Sorularımı sordum, karşı taraftan cevap aldım, kendi sordum, kendim cevapladım. Hani bir şekilde böylelikle çalışmış oldum. Emir kipi çalıştım mesela. Pencereyi aç, soğan var mı bir bak. İşte yok mu markete git, marketten alıp getir falan gibi onları çalıştım. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır yani. Neye çalıştıysam o şekilde cümleler kurdum. Diyelim ki pencereyi aç demeyi bulamadım. Türkçeyi basitleştirerek düşünebilmek bizim için önemli demiştim. Pencereyi açar mısın şekline getirdik. O da zaten şurada. Daha benim ilk derslerde baştan biçim aşamasına giren bir öğrenciye yani ilk müfredat. Ha. Artık ne kadar ilk diye denilebilirse orada gösterdiğim bir eylem. Çok daha rahat bir şekilde B1 seviyesine gitmene bu tarafta kurabileceğin bir cümle olmuş olur. Böylelikle rahat edersin. Baktın ama kendi kendine konuşamıyorsun. Ya da tamam kendi kendimize de konuştuk ama birisi de olsa hoş olur yani. yani. Onunla da konuşsam o da bana bir şeyler söylese. Ondan kelimeler öğrensem. Çünkü kendi kendine konuşursan kelime daha kısıtlı zaten. Ne kadar fazla aslında öğrenebilirsin. Ama karşı tarafta birisi olursa daha iyi olur. Bunun için sana verebileceğim... Birkaç öneri var. Çeşitli arkadaşlık edinebileceğin uygulamalar var. Ama yine uyarımı yapıyorum. Yani Türkçe konuşurken bile arkadaş edinmek zor olabilir. Örneğin sohbetin iyi değilse, ne konuşacağını bilmiyorsan, konu açmayı, konuyu sürdürmeyi Türkçe olarak bilmiyorsan, e, Türkçe konuşan birisiyle de arkadaşlık kurman senin haliyle zor olacaktır. O yüzden böyle bir durumda İspanyolca konuşarak bir arkadaş edinmeye çalışmanda da sıkıntılar yaşaman normal olur. Yine çeşitli arkadaşlık edinme siteleri var. Çeşitli verebileceğim tüyolar da olur ama bu videoyu o tarafa da çekip daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Eğer arkadaş nasıl edinilir ya da birine ilk yazdığımız zaman neler yazmamız gerekiyor bunlara dair merakın varsa yorumlara belirtirsen eğer ben bunu değerlendirmeye alırım ayrı bir videosunu çekeriz. Eğer imkanın varsa mesela konuşmaya yönelik konuşma pratiğine yönelik özel ders alabilirsen karşı taraftaki öğretmenin senin hangi seviyede olduğunu bildiği için ona göre sohbet eder seninle. Böylelikle Hani zaten bildiğin bir çemberi genişletebileceğin, kullanabileceğin alanlar yaratır sana. Özel ders alabiliyorsan eğer imkanın varsa bunu bir değerlendir. Bir de sözlük önereceğim sana. Hani Google çok fazla güzel bir çeviri yaptığını söyleyemem ama şu sayfayı kullanabilirsin. İngilizceniz varsa eğer her şey çok daha basit oluyor. Çünkü İngilizce, İspanyolca kaynaklar çok daha fazla. Ya da yine İngilizceniz varsa bu sözlüğü de kullanabilirsiniz. Ne yazık ki Türkçe, İspanyolca şeklinde yok ama... Türkçe'den İngilizce'ye, İngilizce'den İspanyolca'ya belki deneyebilirsiniz çünkü çok daha başka kullanımlar veriyor ya da dediğim gibi bu sayfayı kullanabilirsiniz. Bununla da birlikte hem Kelimeyi görüyorsunuz, hem kelimenin başka anlamlarını görüyorsunuz, hem de kelimenin cümleler içerisinde kullanımlarını görüyorsunuz. Ya da Google'ı da kullanabilirsiniz ama yanına bunu da eklerseniz yine güzel olur. Şunlarla kendine bir yol çizebilirsin. Sonuç olarak bütün bunlarla birlikte bir ana kaynak edindin. Ana kaynağın çok önemli. Bir adet defter edinebilirsen ya da yazarak çalışmayı sevmiyorsan eğer internet ortamında yazı yazabileceğin, notlarını tutabileceğin bir yer edinmen önemli. Çünkü kendi notlarını alman gerekecek. Böyle bir şey edindim. Nasıl gideceğim belli, programım belli. Bu programı takip edebilirsin. Ben de kendi özel derslerimde yine bu programı takip ediyorum. Bu programı benim eğitimimle, benim koçluğumda ilerletmek istersen eğer ki burada anlattıklarımı çok daha detaylandırdığım, birlikte cümle kurmaya çalıştığımız, sana ödevler verdiğim, başka şeyler kitapta olmayan yine başka bilgiler de gösterdiğim bir eğitim var. Online İspanyolca Akademisi birinci seviyemiz yayına girdi. Bu eğitim 18 saat 30 dakikadan oluşan bir eğitim ve dediğim gibi böyle hani kelime öğretimine falan filan girip de size slaytlardan bir şey okuyup göstermeler yapmaya çalıştığım bir eğitim değil. Gerçekten cümle nasıl kurulur? Bunu göstermeye çalıştığım, ilk derslerden itibaren senin cümle kurmanı beklediğim bir eğitim. 40 bölümden oluşuyor bu eğitim. Sana içeriğini de göstermek isterim. Nasıl çalışmalıyım bölümünü geçiyorum, telaffuz vesaire de geçiyorum oralarda. Ser-Ester ilk dil bilgisi konumuz olduğu için bununla başlayalım. Bu konumuz mesela 41 dakikadan oluşuyor. Benim anlatımımla birlikte ilerliyorsun ama ekran paylaşımıyla ilerliyoruz. Yani ben ne yazıyorsam, sana ne gösteriyorsam bunların hepsine hakim olmuş oluyorsun. Aynı zamanda bu derslerin hızını şuradan ayarlayabilmen mümkün. Dilersen iki katına çıkarabilirsin. Daha yavaş gitmesini istiyorsan çünkü ben sana düşünmen için işte bu cümleyi sen de kur kendin de ilerlet diye zaman vermek istiyorum, zaman tanımak istiyorum. Daha fazla zaman almak istiyorsan ne yarı hızına düşürebilirsin, bu şekilde ilerletebilirsin. Ve bu bir video eğitim olduğu için bu eğitimi ömür boyu istediğin yerden istediğin kadar istediğin saatte izleyebilmem mümkün. Bunu bir kez aldıktan sonra yani bu eğitim seninle kalmış oluyor. Daha sonrasında sen kendi çalışma programında... İşte şu gün bunu izlemek istiyorum, bugün bunu yapmak istiyorum, şunun ödevlerini şu tarafa yapmak istiyorum diye kendine bir program oluşturup bu şekilde ilerleyebilirsin. Dediğim gibi benim koşluğumda ilerlemek istersen eğer aslında sınırlı sayıda bir kontenjan oluşturmuştuk ama bu videoyu çekmek aklımda yoktu. Yine bu videoyu izleyenler de kullanabilsin diye Buraya Momkito ile değil I ile Momkito 50 indirim kodunu bırakıyorum. %50 indirim yakalayabilirsin. Bunun için de 10 günlük bir süre öngördük. Bu videonun yayın tarihinden itibaren 10 gün süren var yani eğitimi elde edebilmen için. Bu eğitime erişebileceğin linki de hem açıklamalara hem de yorumlara bırakacağım. Yine kodu da oraya eklemiş olacağım. Bu videoyu eğer daha sonrası bir tarihte izlersen indirimi süresi bittiği için koddan yararlanamayacaksın. Ama yeni haberlerden, yeni gelişmelerden haberdar olmak istersen eğer yine Superpeer linkini bırakacağım. Oraya basıp ücretsiz abone olursan benim yüklediğim her şeyden yaptığım bütün yeniliklerden haberdarlar olabilirsin. Umuyorum bu program senin için yararlı bir program olur. Umarım İspanyolcu'ya çok keyifli bir başlangıç yaparsın. Dediğim gibi aşağıya herhangi bir yorum bırakırsan hatta bu programı uygulayacaksan eğer ben şu tarihte programa başlıyorum şeklinde bir yorumun olursa diğer öğrencileri de motive edici bir yorum olmuş olur. Bana da bu platformda destek vermiş olursun. Sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hasta luego.